Soru şuydu, bir fazla motoruma yollayacağım, bir fazla motorda iki tane ilgili gibi sarı vardı. Eğer yardımcı sargı başlatmalı motor ise, motor çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra yardımcı sargının devre olması gerekiyordu. Bizim problemimizde de start butonuna basacaksınız. Start butonumuz hangisi input 0.1. Start butonuna bastığınız zaman ana ve yardımcı sargılar beraber devreye girecek. Ana ve yardımcı sargılar hangisi? Yardım sargıyı 00 gösteriyor, ana sargı 01 gösteriyor. O zaman start butonuna bastığımızda q 00 ile Q01'i beraber devreye alacağız. Daha sonra elimiz start butonuna basılıyken motoru gözlemliyoruz. Motor devre aldıktan sonra elimiz start butonundan çekiyoruz. Yani input 0.1'den elimiz çekiyoruz. Elimizi çektiğimizde yardım sargı devreden çıkıyor. Yani bu hangisi? Q0.0. Kim devrede kalıyor? Çünkü sıfır noktası bir ana sargı. Tamam mı? Devredin herhangi bir noktasınıza stop noktasına bastığınızda ne yapıyor? Ana sargı da devre dışı kalıyor. Yapacağımız iş bu. Karışık geldi cümleler. Temelde şöyle özetleyebiliriz. Start'a bastınız, sıfır sıfırla sıfır bir çalıştı. Start'tan en iyi çektin sıfır sıfır durdu sıfır bir çalışmasını sürdürdük. Yapılacak işlem bu. Burada dikkat edecek olursanız biri kesik, biri sürekli çalışan iki tane devre var. Tamam mı? Ve ben şunu da biliyorum, birbirlerinden elektriksel olarak bağımsız olan devre parçaları kiasi programında ayrı networklere yazılır. Burada benim kesik çalışan bir devrem var, sürekli çalışan bir devrem var ve ben bunu iki ayrı network yapacağım. Kesik çalışanı yapalım. Şimdi kesik çalışanı stop butonu konur mu konmaz mı zaten elimizi çektiğimiz zaman e, duracak şeklinde bir yaklaşım olabilir ama güvenlik açısından hani start butonu yapışmıştır, başka bir şey olmuştur. Stop butonu koymakta fayda var. Stop butonu hamisiydi input 0.0 start up input 0.1 gibi çalıştıracaktı bu <gülüyor> yardımcı sargıyı yani input 0.0 çıkışını verecekti. Sürekli çalışır. Yani bu network 1'i, bu network 2'in. Yine aynı şekilde input 0.0 stop butonu, input 0.1 start butonu kimi çalıştıracağız bu, Q0.1'i ama sürekli çalıştırabilmem için de Q0.1'i de buraya şunirlemesini evet. yapacaktım. Evet. Şimdi beyler, ben size daha güçünü söylemiştim. 1DV'de Q0.0, Q0.1 gibi çıkışları veya Merkerleri veya memory bitleri, örneğin Merker veya memory 0.0 veya bobin olarak M3.4'ü bobin olarak kullanıyorsanız, çıkış olarak kullanıyorsanız bir yerde kullanın demiştim. Eğer bir çıkışı bobin olarak bir çıkışı birden fazla yerde kullanacak olursanız piyasi en son Hangi satır varsa oradaki durum 1 veya 0 gidecektir. Çıkış imaj bütüğüne yazacaktır. Tamam mı? Bu bir sıkıntıdır. Ha, bir çıkışı iki ayrı yerde nerede kullanıyorduk? Set ve set devrelerde kullanıyorduk. Bir yerde set olarak kullanıyorduk ama çalışması farklıydı. Bir yerde reset olarak kullanabiliyorduk. Yani şu şekilde Q0.0 network 3 diyelim. Network 50'de de yine getirip... Q0.0'u kullanamazsınız. Niye? q 00 örneğin network 3'te çalış, network 50'de dur dersin. En son hangi değer geçerlidir? Network 50'deki dur geçerlidir. İstediği kadar çalıştırsın, network 50'deki dur aktif olacaktır. Tamam mı? Ama şeylerde öyle bir sınırlama yok. Inputlarda öyle bir sınırlama yok. Input örneğin 0.0'ı Açık kontak olarak veya input 0.0 kapalı kontak olarak istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Örneğin Network 1'de input 0.0 açık kullandım. Geldim Network 50'ye input 0.0 kapalı kullandım. Geldim Network 55'e input 0.0 açık olarak kullandım. Kontakları istediğiniz sayıda kullanabiliyorsunuz. Bu istediğiniz sayının da bir sınırı var ama şu anda o sınırı geçemeyeceksiniz zaten. ...kullanabiliyorsunuz ama çıkışları yalnız bir yerde kullanabilirsiniz. Burada ne yaptık? Input 0.0 stop butonuyla input 0.1 start butonlarını iki ayrı network ile kullandım. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok ama şunu veya 3 kişi sadece bir yerde kullanabilirim. Tamam mı?